Mikrodalgalarla mısırınızı patlatabilirsiniz. Hız yaptığınızda sizi yakalayabilirler. Aramalarınızı hızlandırmak için binlerce telefon hattı taşırlar. Peki, mikrodalgalar dünyamızı ve evrenimizi tanımamıza yardımcı olabilirler mi? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Dalga boyları, 30 santimle ile 1 milimetre arasında değişen mikrodalgaların konumu, radyo dalgalarıyla kızılötesinin arasındadır. Mikrodalgalar, yerel, Kısa vadeli hava tahminlerinde ve televizyonda hava durumunda gördüğümüz şeylerde geniş çapta kullanılan Doppler radarında kullanılır. Uydular hava modüllerine ve yüzey sıcaklıklarına dair küresel çapta görüntüler sağlayarak hava tahmininde çığır açtı. Bu benzersiz bakış açısı tropik fırtınalar ve iklim tahminlerinin doğruluğunu son derece arttırdı. Bantlara ayrılan Farklı dalga boyuna sahip mikrodalgalar bilim insanlarına farklı bilgiler sağlarlar. Orta uzunluktaki C bant mikrodalgaları, yer kürenin yüzeyini gözlemlemek için kullanılır ve bulutların, tozun, dumanın, karın ve yağmurun içinden geçebilir. Kısa dalga uydu ölçümleri, bulutlu alanlarda dahi Arktik Denizi'ni kaplayan buz örtüsünü her gün gözlemleyebildi. Bu ölçümler Yıldan yıla önemli değişimler gösteriyor. Bunun yanı sıra 1970'lerin sonlarından bu yana Arktik Denizi'nin buz örtüsünde genel bir azalma da gösteriyor. Bu azalma haritada ve eylül'deki yaz erimesinin sonuna ait zaman serisinde görülüyor. Japon Doğal Kaynaklar uydusu yakın zamanda gerçekleşen orman kayıplarını belirlemek için daha uzun dalga boylu L Band mikrodalgalarını yüzeydeki toprağın nemini ölçmek için kullanır. Böylece burada görmüş olduğunuz Amazon havzasının haritası gibi haritalar ortaya çıkar. L band mikrodalgalar ayrıca arabalarınızda da kullandığınız GPS tarafından da kullanılır. Bilim insanları kozmik tozun ya da bir süpernovanın yapısını incelemek için mikrodalga verilerle elektromanyetik tayfın diğer bölümlerinden edindikleri verileri sürekli birleştirirler. Örneğin bu süpernova görüntüsünde X ışını, radyo ve mikrodalga verileri birlikte kullanılmıştır. Samanyolu'nda yeni bulunan bu süpernova bundan 140 yıl önce Amerikan İç Savaşı zamanında patladı. Mikrodalgaların eşsiz bir yönü var. 1965 yılında uzun l band mikrodalgalar kullanan Arno Penzias ve Robert Wilson farkında olmadan inanılmaz bir şey keşfettiler. Aygıtlardan kaynaklanan ve gürültü olduğunu sandıkları bir şey keşfettiler. Aslında keşfettikleri şey, uzayın dört bir yanından yayılan daimi bir arka plan sinyaliydi. Bu ışımanın adı, kozmik mikrodalga arka plan ışımasıdır. Ve eğer gözlerimiz mikrodalga ışınlarını görebilseydi, tüm gökyüzü neredeyse tek bir tonda parlardı. Arka plan ışımasının varlığı, evrenimizin başlangıç konusunda büyük patlama kuramını destekleyen önemli bir kanıt olmuştur. Mikrodalgalar, çağdaş yaşamın hem temel unsuru hem de harikaları haline geldiler. Mikrodalgalar ayrıca iletişimin ve yerköre araştırma sistemlerinin de bel kemiğini oluştururlar. Ve mikrodalgalar eski çağlara ve evrenimizin ortaya çıkışına mükemmel şekilde kılavuzluk ederler.